Merhabalar hoş geldiniz kanalıma bu videoda 18 Ekim tarihinde bitecek olan Jüpiter retrosu sürecinden bahsedeceğim. 20 Haziran'da başlayan ve 18 Ekim'e kadar devam eden Jüpiter retrosu hangi alanlarda ne gibi etkiler bıraktı bizlere bunlara da değiniyor olacağım. Bir önceki videomda Satürn retrosundan bahsetmiştim oldukça e, önemli bir retroydu. E, Jüpiter retrosu da bir o kadar önemli. Aynı gün içerisinde aynı zamanda Merkür retrosu da bitecek. Fırsat bulursam e, ona ilişkin videolar da paylaşacağım. Yani 18 Ekim tarihi itibariyle önemli gezegenlerin retrosunu geride bırakmış olacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir 20 Haziran'dan itibaren neler yaşadık bunlara bakalım. Sonrasında önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor biliyorsunuz Jüpiter yılda bir kez burç değiştiriyor ve yıl sonu itibariyle artık Balık burcuna geçecek ve evrensel şifayı çalıştıracak. Özellikle haritamızın balık burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda muhteşem sürprizler, muhteşem yenilikler de beraberinde gelecektir. Zaten o konuya ilişkin video paylaşmıştım çok kısa ama tekrar e, paylaşıyor olacağım. Önümüzdeki günlerde e, aks değiştirecek olan ay düğümleri ve 2022 burç yorumlarıyla sürece devam ediyor olacağız. Şimdi konumuza dönelim. Ve bu arada Satürn'ün, Jüpiter'in, Plütonun retro olduğu bu yaz aylarında neler yaşadıklarınızı da yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. Özellikle bu yaz aylarında yön bulmakta zorlandığımız ve net adımlar atamadığımız bir süreç deneyimledik. Zaten 2021 senesi gerçekten çok sert ve keskin enerjilerle doluydu. Özellikle 2020'den itibaren başlayan döngü 2021'de daha eylemsel bir noktaya gelmiş oldu diyebiliriz. Bakalım retro bitiminden itibaren bizi neler bekliyor, bu dönemde neler yaşamış olabiliriz ve çok kısaca 12 burcu neler bekliyor bu alanda bundan bahsedeceğim. Şimdi hemen videoya geçiyorum. Evet 20 Haziran 2021 tarihinde Jüpiter kova burcunda retro harekete başladı arkadaşlar. Aslında e, balık burcunun 2 derecesine kadar ilerlemişti e, bu süreç itibariyle yani 20 Haziran'da aslında balık burcunda bulunmaktaydı. Ancak balık burcundaki seyri biliyorsunuz Mayıs ayında başladı ve 2 derece kadar ilerlediği için kova burcu olarak ele alıyorum. Sadece balık burcunun ilk derecelerinde gezegen dizilimi bulunanlar e, buradan nasiplendiler bu birkaç ay içerisinde. Ki keza 2022'nin başlangıcında da aynı enerjiler tetikleniyor olacak. Dolayısıyla geri kalan sürecini kova burcunda geri hareketinde tamamlayarak 18 Ekim tarihinde de artık retro hareketini bitiriyor olacak. Ve Aralık 2021'de tekrar Jüpiter balık burcu geçişi başlayacak arkadaşlar. Yani önümüzde 2 aylık bir dönem var. Bu 2 aylık dönemde özellikle yaz aylarından beri savrulduğumuz, netleşemediğimiz, kendimizi şanssız hissettiğimiz, bir türlü toparlanamadığımız sistem tarafından evren tarafından desteklenmediğimizi düşündüğümüz ve ne yapsam elimde kalıyor ne yapsam olmuyor dediğimiz konularla alakalı artık bir şansımız olacak özellikle haritamızda e, kova burcunun sembolize semboliz etmiş olduğu evlerde daha şanslı olacağımız Yaz aylarını eğer doğru şekilde değerlendirdiysek bunların neticelerini önümüzdeki 2 ay boyunca alacağımız ve zaten Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber birçok kişinin haritasında zirve yapacak konular da olacak. Bunlardan da bahsedeceğim. Zaten 2022'nin şanslı burçlarına daha çok bu konulara değinmiştim. O video içerisinde çok kısaca. Şimdi öncelikle Jüpiter'den bahsedelim. Biliyorsunuz Jüpiter büyük iyicil gezegen olarak kabul edilir. En büyük gezegendir. Çok yavaş hareket eder. Pekala sistemde baktığımız zaman ve her burçta ortalama 12 ay, 13 ay kadar yani ortalama bir sene kadar bulunmakta ve her yılda aslında biz Jüpiter retrosunu yaşıyoruz. Ortalama 4 ay kadar süreyle de Jüpiter retro pozisyonda oluyor. E, Tabi burada aslında Jüpiter'in retrosunda da farkındalık anlamında güzel süreçler yaşanıyor. Yani bir Merkür retrosu gibi bir Satürn retrosu kadar bizleri zorlamıyor Jüpiter retrosu. Bu dönemde aslında bir içe dönüş, bir aydınlanma, ruhsal farkındalık süreci deneyimliyoruz. Jüpiter biliyorsunuz dokuzuncu ev ve yay burcuyla aynı zamanda on ikinci ev ve balık burcuyla ilişkilendirilir. Dolayısıyla daha çok maneviyatla aslında ilintili bir e, gezegendir. Jüpiter retrosunun yaşanmış olduğu 20 Haziran'la başlayan dönem itibariyle özellikle içsel bir huzur arayışı, içsel bir yolculuk arayışı yani bir mana arayışı içerisine girmiş olabiliriz. Haritamızda belli alanlarda. Ben bu dünyada niye varım, bir şeyi daha anlamlı hale nasıl getirebilirim, bu hayatı daha anlamlı, daha kaliteli, daha manevi bir şekilde nasıl yaşayabilirim, ee, aynı zamanda birçoğumuzun hukuksal ve yargısal süreçlerle alakalı hak ve adalet anlayışlarıyla alakalı bazı çözümlemeler de e, bu süreç itibarinde yaşanmış olabilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra seyahatlerimiz, yeni tanıştığımız insanlar, farklı kültürler, farklı bakış açıları, farklı vizyonların da biraz daha artık e, kafamıza yerleşmesiyle beraber e, hayatın e, Tek düze ilerlemediği, başka hayatların da olduğu, başka dünyaların da olduğu fikriyle aslında harmanlandığımız bir süreci de göstermekte. Yani Jüpiter Retros'a özünde biraz daha içe dönüş, biraz daha sorgulama, biraz daha araştırma, biraz daha kendini bulma, kendi yolunu keşfetmeyle ilintili. Yani benim yolum nedir? Ben hangi yolda mutlu olacağım? Hangi yolda kendi amaç ve değerlerime hizmet ediyor olacağım? Hangi yolda kendimi daha iyi ifade ediyor olacağım? Hangi insanlar benim yanımda olmalı? Hangi kaynaklardan istifade etmeliyim gibi e, konular e, bu retro sürecinde karşımıza çıkmış olabilir. Tabii ki bu alanda Jüpiter retrosu zaman zaman bizim daha çok çabamıza bağlı konuları da işaret etmekte. Yani e, bazı şeyler altın tepsiyle sunulmadan bizim çabamız, bizim emeğimizle aslında elde edilmiş olmalıdır. Yani kendimizi şanssız tırnak içerisinde şanssız atlatabileceğimiz bir süreci işaret eder çünkü Jüpiter biliyorsunuz şans ve bereket bereket ve bolluğu birleştirince gezegen olduğu için aslında bu süreçte evet bir şeyler ters gidiyorsa bir şeyler olmuyorsa şans yüzüme gülmüyor diyorsanız demek ki buradan almanız gereken bir mesaj var. Aslında Jüpiter retrosu bize bunu anlatmaya çalışıyor. Belki de doğru yolda değilsiniz. Belki de doğru yöntemleri kullanmıyorsunuz. Belki de maksadınız samimi değil arkadaşlar. Yani samimiyetin gerçekten Jüpiterle oldukça ilintili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Jüpiter girdiği evi girdiği alanı çoğaltır. Yani ortada bir samimiyet bir iyi niyet varsa bunu da çoğaltacaktır. Ortada bir art niyet veya hırslar Golar varsa bunları da çoğaltacaktır. Dolayısıyla bu süreçte şansım yaver gitmiyor. Bir türlü talihim gülmüyor. Ne yapsam olmuyor dediğiniz konulara şöyle tekrar bir dönüp bakın bakalım. Ne kadar istiyordunuz ve ne için istiyordunuz o konuları. Bunların üzerine yoğunlaşmanız daha yerinde olacaktır. Evet 18 Ekim tarihi itibariyle Jüpiter retrosu da bitiyor. Yine yıl sonuna kadar Jüpiter kova burcunda olacak. Dolayısıyla büyük kitleler. Sosyal projeler, vakıflar, dernekler, halklar, kariyer, kariyerde yükselmek, hayaller ve umutlar, hedeflerimizi gerçekleştirmek bilim ve teknoloji alanında ve bunun yanı sıra Kitlesel meselelerle alakalı daha çok yol kat edeceğimiz, daha şanslı olacağımız, bir şekilde umutlarımızı yitirdiğimiz, hayallerimizi rafa kaldırmış olduğumuz konularla ilintili, yeniden bir şeylerin filizlenmeye başlayacağı bir süreci işaret ediyor. Yani bir takım hayalleri rafa kaldırmış olabiliriz, bazı büyük beklentileri artık ötelemiş olabiliriz, yani çok idealist olduğumuzu düşünmüş olabiliriz. Ancak Jüpiter retrosunun bitiminden itibaren aslında bu hayallerin karşımıza çıkabilmesi adına... Bazı olanak ve fırsatlarda söz konusu olacak arkadaşlar. Zaten satürn retrosu da bitti. Ve jüpiter balık burcuna geçmeden evvel hak edenlere ödüllerini dağıtmaya başlayacaktır. Bu nedenle bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle 20 Haziran'dan itibaren hangi alanda ne yapsam olmuyor dediyseniz bunlara ilişkin tekrardan şansınızı zorlamanın zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Hazır merkür retrosu da bitmişken şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor çok kısaca birkaç cümleyle anlatacağım o yüzden açıklamalara yazmayacağım arkadaşlar hızlıca bu video yüklemem gerekiyor hemen koç burcuyla başlıyorum dinlediğiniz için teşekkürler sevgili Koç burçları sizlerle başlıyorum sevgili Koçlar Jüpiter retrosunu 11 evinizde yaşadınız ve artık 18 Ekim tarihi itibariyle kariyer gelirleriniz ünvan terfi zam hak edişler gibi alanlarda daha şanslı bir döneme giriş yapıyor olacaksınız. Bu dönemde patronlarınızla üstlerinizle görüşebilirsiniz. Şansınızı zorlayabilirsiniz. Kalabalık sosyal çevrelere girebilirsiniz. ve Arkadaşlarınızdan ciddi anlamda destekler görebilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Jüpiter kova burcunda yani 10. evinizde retro pozisyondaydı. Özellikle Önümü göremiyorum, hareket edemiyorum, kariyerimle alakalı veya evliliğimle alakalı yönümü bulamıyorum dediğiniz konularla alakalı artık daha çok netleşeceğiniz ve şansın sizinle beraber olduğunu hissedeceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle devlet, otoriteyle alakalı problemler yaşadıysanız gerçekten sizi destekleyecek, size arka çıkacak insanlar bu dönemde karşınıza çıkabilir. Kariyer hayatınızda birden fazla şans ve fırsatla karşı karşıya kalabilirsiniz. İnsanların dikkatini çekebilirsiniz. Gerçekten parlayacağınız ve genişleyeceğiniz bir dönem olacak sevgili boğa burçları. Hoşçakalın sevgili ikizler burçları jüpiter 9. evinizde retro hareketindeydi dolayısıyla oldukça sorguladığınız oldukça araştırdığınız yeni şeyleri keşfetmeye çalıştığınız ve kendi özünüze dönmeye başladığınız bir süreç deneyimlediniz hak ve adalet arayışınızla hukuksal süreçlerle veya başka yerlerde başka insanlarla yaşamakla başka kültürlerle alakalı bir takım durumlar içerisinde kalmış ve bu alanlarda aksaklık yaşamış olabilirsiniz özellikle eğitim hayatınız varsa seyahatleriniz Yurt dışına taşınma gibi gündemleriniz bunun yanı sıra hukuksal süreçlerinizle alakalı zorlandığınız alanlarda önümüzdeki 2 aylık süreçte daha şanslı bir döneme giriyor olacaksınız. Zaten sizler vizyonunuzu ve bakış açınızı oldukça genişletmiş olduğunuz bu süreç itibariyle sevgili ikizler hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları Jüpiter Retrosu'nun 8. evinizde. Kova burcunda yaşadınız. Bu özellikle maddi konularda sizi biraz sırpalamış olabilir. Başka insanların dertleri, belki ailevi problemler, miras, nafaka alacak verecek bütçe dengesi gibi konularda e, bazı hengamelerle uğraşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. E, ve aynı zamanda kriz yönetimidir e, bu alanda. E, belki biraz kemar sıkma politikasına geçtiniz, belki de başkalarının sorumluluklarını üstlendiniz, belki de krizleri yönetmek zorunda kaldınız ve bu krizlerin çoğu sizle alakalı da değildi. Ve neden kimse? Beni desteklemiyor neden kimse benim yanımda olmuyor ben neden her şeyle tek başıma mücadele etmek zorundayım gibi bir algıya da kapılmış olabilirsiniz. Artık bu dönem bitti önümüzdeki iki ay boyunca Jüpiter'in desteklerinden istifade edeceksiniz ve insanların sizin yanınızda olduğunu fark ediyor olacaksınız sevgili yengeçler hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar. Jüpiter Retrosu'nun 7 evinizde yaşadığınız bu özellikle ikili ilişkilerle alakalı ilişkilerin size aynalama yapmasıyla beraber kendinizi keşfetmenize yönelik bir sürecin işaretidir. Burada partnerinizin belki de mevcut ilişkiye enerji akıtmaktan çok kendi dünyasına kapandığı, kendi yolunu keşfetmeye çalıştığı bir sürecin olduğunu işaret edebilir. Aynı zamanda evlilikle alakalı, ortaklıklarla alakalı birçok sorgulama yaptığınız bir süreç de olmuş olabilir. Yani Kurumu direkt doğrudan düşünmüş olabilirsiniz. Yani bu kurumun niteliğini sorgulamış olabilirsiniz. Ancak şimdi önümüzdeki iki ay boyunca bu alanda şanslar ve fırsatlar sizinle beraber olacak. Ee, ötelediğiniz bir evlilik fikriyle alakalı güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir bir teklif alabilirsiniz. Ortaklık teklifi ve karşı taraftan size destekler gelecektir. Doğru avukata, doğru danışmanı bulabilirsiniz. Ee, sevgili aslanlar, hoşçakalın. Sevgili Başak Burçları, Jüpiter Retrosu haritanızın 6. evinde etkili oldu. Yani sağlık, iş hayatınız ve günlük rutinlerinizle alakalı. Özellikle koşturmacanızın çok fazla olduğu ancak ne iş yapıyorum, nereye koşturuyorum, anlamıyorum dediğiniz yani bir şekilde günü kurtarmaya çalıştığınız bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Sağlık anlamında da kendinizi genel olarak iyi hissetseniz de aslında bir şeylerin ters gittiği düşüncesiyle de karşılaşmış olabilirsiniz. Her şey yolundaymış gibi gözükür. gözükür aslında içinize silmeyen bir şeylerin olduğunu görüyoruz Jüpiter retro sürecinde. Burada önümüzdeki iki ay boyunca kendinize yeni bir rutin oluşturmak, yeni bir düzen oluşturmak, yeni bir Yola girmekle alakalı daha şanslı olacaksınız. Size yardımcı olacak insanlarla karşılaşabilirsiniz. Beslenme rutinlerinizi, spor alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Bu alanda şanslı olabilirsiniz. Bu yönde yeni bir düzen inşa etmek adına oldukça şanslı bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Sevgili Başaklar, hoşçakalın. Sevgili terazi burçları, Jüpiter her haritanızın 5. evinde yaşadığınız aşk hayatınız, çocuklarla alakalı meseleler biraz kaotik ve spekülatif durumlar yaşamış olabilirsiniz. Eski aşklar gündeme gelmiş olabilir. Ee, bir şekilde kendinizi keyifsiz, melankolik hissetmiş olabilirsiniz. Hayatım çok renksiz, çok tatsız e, ve çok rutine bindi dediğiniz durumlar yaşamış olabilirsiniz. Ancak şimdi Jüpiter Retros'u bitti ve önümüzdeki 2 ay boyunca sizi gerçekten çok tutku dolu, aşk dolu süreçler bekliyor olacaktır. Olacak, eğleneceksiniz, keyifli zamanlar geçireceksiniz. Ee, eğer yalnız bir terazi burcuysanız, bu süreçte hayatınıza e, gerçekten şans olarak nitelendirebileceğiniz bir aşkta girebilir gibi gözüküyor. Güzel bir süreç olsun, hoşçakalın. Sevgili akrep burçları, Jüpiter'in retrosu haritanızın dördüncü evinde etkili oldu. Burada özellikle aileyle alakalı karmik durumlar yaşamış ve deneyimlemiş olabilirsiniz. Evinizle alakalı Ebeveynlerinizle alakalı, kendi güvenlik ve konfor alanınızla alakalı bazı sorgulamalar yapmış olabilirsiniz. Yani neresi benim yuvam, ailem bu işin neresinde, evimle alakalı kurmuş olduğum bağlantı nedir, evlilik kavramına e, yüklemiş olduğum anlam nedir? Bunları çokça sorguladığınız bir süreci... Deneyimlemiş olabilirsiniz ve önümüzdeki süreçte artık evinize, yuvanıza, ailenize, kendi güvenli ve konfor alanınıza e, hizmet edecek şansa e, bereketli süreçler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte gerçekten ailenizle keyifli zamanlar geçirebilir, hayalinizde keyif olabilir veya bir taşınma gündeminiz varsa bununla alakalı destekleyici görünümler alabilirsiniz. Sevgili akrepler hoşçakalın. Sevgili yay burçları, Jüpiter Retrosu haritanızın üçüncü evinde etkiliydi. Özellikle bu süreçte yakın çevreniz, kardeşleriniz, anlaşmalar, sözleşmeler alanıyla alakalı bir takım karmik durumlar deneyimlemiş olabilirsiniz. Ee, bu süreçte özellikle belki de bazı şeyleri sorgulamaya başladığınız, iletişim tarzınızı, yakın çevrenizde olan ilişkilerinizi, e, zihninizi, zihniniz çok aktif olmuş olabilir. Birçok şeyi artık farkındalıkla idrak etmeye başlamış olabilirsiniz süreç itibariyle. Belki bazı anlaşmalar verilen sözler söylenen cümleler sonradan sıkıntı yaratmış olabilir ancak önümüzdeki iki ay boyunca güzel anlaşmalar güzel haberler güzel sözleşmeler adına oldukça şanslı olacaksınız yakın çevrenizden ve kardeşlerinizden destek dahi görebilirsiniz ee, ve artık şanslı olduğunuzu hissettirecek haberler alacağı benziyorsunuz sevgili yerler hoşçakalın sevgili oğlak burçları jüpiter retrosunu ikinci evinizde yaşadığınız özellikle parasal konular Bereketle alakalı bazı problemler yaşamış olabilirsiniz. Yani para elimde durmuyor. Param bereketli değil. istediklerimi alamıyorum. Veya çok e, mantıksız alışverişler yapıyorum dediğiniz süreçlerle alakalı. Artık e, son aşamaya geldik. Önümüzdeki 2 ay boyunca cebiniz para görebilir. Güzel paralar kazanabilirsiniz. İstediğiniz harcamaları yapabilirsiniz. Ve kendi değerinizi yeniden bulmaya başlayabilirsiniz. Sevgili oğlaklar. Hoşçakalın. Sevgili Kova Burçları, Jüpiter Retrosu sizin birinci evinizde ve burcunuzdaydı. Dolayısıyla aslında hayatınızı bütün olarak ele aldığınız, hayatınızdaki bütün paradigmaları değerlendirdiğiniz ve gözden geçirdiğiniz ciddi bir gözden geçirme süreciyle Karşı karşıya kalmış olabilirsiniz geçtiğimiz 4 ay boyunca ve hayatı sorguladığınız hangi yöne doğru gitmek istiyorsunuz bundan sonraki kimliğiniz nasıl olsun istiyorsunuz bununla alakalı bazı tespitler yaptığınız bir süreç olmuş olabilir önümüzdeki 2 ay boyunca artık ödüllerinizi mükafatlarınızı almaya başlayacaksınız ve hangi alanda sıkıntılar yaşadıysanız ve ne yönde kararlar aldıysanız bunlarla alakalı artık daha şanslı ve daha hızlı etkileşimler e, Olmaya başlayacak gibi gözüküyor sevgili kovalar. Hoşçakalın. Sevgili balık burçları. Jüpiter retrosunu 12. evinizde yaşadınız. Jüpiter retrosu 12. evde ciddi bir iç gözlem sürecini ifade eder. Gerçekten hayatınızı, geçmişinizi değerlendirdiğiniz, bazen bilinçaltınızla yüzleştiğiniz... Bazen doğrudan e, yaratıcıyla e, kontak kurmaya çalıştığınız gerçekten e, bu anlamda çok manevi çok ul ulvi bir e, süreç yaşamış olabilirsiniz ve artık aslında yalnız olmadığınızı e, bu dünyada gerçekten etrafınızda hiç kimse olmasa da her şeyinizi kaybetseniz de sizi seven, sizi koruyan bir yaratıcının varlığıyla yüzleşmiş olabilirsiniz. Bunu gerçekten Jüpiter 12'den geçerken görebiliyoruz. İlahi bir elin size dokunmasıyla beraber çok kaotik durumlardan tereyağından kıl çeker gibi sıyrılmanız mümkün olabiliyor sevgili balıklar. Yorumlarda yazarsanız yaşadığınız süreçleri çok memnun olurum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Jüpiter retrosuna dair söylemek istediklerim bunlar... Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastoloji hesabı veya evrenselkadimbilgetgmail.com adresine kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.